Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya yeniyiz. Hoş geldiniz. Bugün Swarm Simulator'a bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Ee, oyunu biliyorsunuzdur, anlatmama pek de gerek yok. Böyle bal falan yapacağımız bir oyun, bal falan yapacağız öyle. Bal yapacağız. Ee, böyle işte ar sürüsü yapacağımız bir oyun. Popüler bir oyun arkadaşlar, eski bir oyun, popüler bir oyun. Ee, zaten ben de eski oyunları daha çok sevdiğim için bu oyunu çekmek istedim. Yani gerçekten de öyle arkadaşlar. Yani ben Roblox'taki yeni oyunları açıkçası çok da fazla sevmiyorum. Eski oyunlar her zaman e, benim için bir numara. Şimdi arkadaşlar oyunu bize bir tane e, yani yer seçmemizi istiyor buradan. Bir tane kovan diyeyim. Kovan, kovan. Yani kovan seçmemizi istiyor. Sonra arkadaşlar e, şurada sağ üstte bir tane yumurta şeyi var. Yumurta menüsü. Oradan bize bir tane yumurta seçmemizi istiyor. Şöyle sürükleyeceğiz. Burada olsun. Açmak istiyor musun? Evet. Ee, basit bir arı çıkmış. Bununla biz burada bal yaptıracağız. Yani bu bir böyle çekiyor. Bal yapıyor. Arkadaşlar arada sırada bunun üstüne böyle bir şeyler çıkıyor. Onu aldığımızda da ga galiba falan veriyor. Bilmem. Bir tane böyle artı işareti çıkıyor. Göstereceğim ama çıkarsa tabii ki. Aa dolmuş şeyim çantam. Yeni bir çanta almam lazım arkadaşlar. Çantam yetersiz şu an. Neresin aracık he? Bayağı da hızlı. Fırıldak gibi dönüyor. Oradan bize bal yapıyor. Yaptın hadi eyvallah. Şimdi gidip arkadaşlar bir tane şey alalım. Çanta alalım çünkü çantamız gerçekten yetersiz. Merhaba iyi kardeş. Bana bir çanta versene. 650 paraydı değil mi? 350 sanam ben ya. Bu neymiş? Kulak falan diyor. Aa. Bunun grubuna katılırsak böyle bir şey veriyormuş. Sanırsam arkadaşlar oyunda level sistemi var ben bu arada niye kapatmamışım? A bu ne? Bu ne? Al al al al al. Al al al bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu al, ne? Allah hepsini al. Hepsini al. Evet, evet. Ana şu an bir sürü şey aldım arkadaşlar. Ana. Artık daha fazla geliyor. bir dakika. Sanırsam boost aldık biz. Ana ne kadar güzel. Anam sokacak şimdi bunlar beni ya arkadaş aslında ben gerçekte arılardan çok korkarım ama oyun olduğu için korkmuyorum tabi yani oyundan gelip yani bilgisayarın içinden çıkıp da beni sokamayacağı için sokar mı acaba ya yok sokamaz abi o için korkmayı de gerek yok ama gerçekten yani arılardan çok korkarım gerçekten yani böyle evin içine ara girse yani deliririm yani o şekil bayağı korkan biriyim arıda arıcı ne ediyorsun he bal yap bal. Şimdi her şey ben bir tane daha arı mı alsam diyeceğim yok ben bir çanta alayım arkadaşlar. Bir çanta alalım. Onun sonra arı da alırız. Merhaba. Bana bir tane çanta versene. Yok bunu almayacağız bunu alabiliriz. Evet aldık hayırlı uğurlu olsun. Baya bu ne ya. He kavanoz aldık arkadaşlar kavanozun içine dolduracağız polenleri. Ya oyunun müziği çok tatlı ya, çok hoşuma gitti. Ama telefik tabii ki e, telefimi yap için kapatmak lazım. Yani şöyle toplamaya devam. Arkadaşlar bu arada e, YouTube Sütük ya da yani işte kanalımın analizlerine bakıyordum. Gerçekten beni çok üzen bir şey gördüm arkadaşlar. E, videolarımın ortalama görüntüleme süresi bir dakikaymış. Yani, siz bir dakika falan izliyorsunuz yani videolarımı. Oysa ki ben burada 10 dakika, 12 dakika, 13 dakika yani o, o civarlarda Yani o civarlarda bir süreyle, yani süre video çekiyorum ama Siz bir dakikasını izliyorsunuz. Hani bazeniz like atıp çıkıyor galiba, Bazeniz like bile atmıyor. Hani sadece orada hani videonun altında 10 görüntüleme falan yazıyor ya Hani işte bir tane görüntüleme sarsın diye girip çıkıyor yani ancak yani, yalnız izlemiyorsunuz galiba aşağıya videolarımı. Gerçekten Bayağı üzüldüm arkadaşlar. Bazen diyorum, Ne bileyim bazen işte Başka şeyler yapmak için geliyor. Bayağı üzüldüm açıkçası. Yani ben arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben gerçekten bu Youtube içine bayağı hevesli biriyim yani. Arkamda Koskocaman ayı varmış bir tane gri. Galiba görev veriyor. Bakayım da. Merhaba ben Siyah ayı. Merhaba. Aa oh, dur dur dur. Bir dakika. Bir dakika. Bunları almam lazım. Bir dakika bir dakika. Bunları almam lazım. Bunları almam lazım. Herkese mi düşüyor bilmiyorum ama. Ben yine de alıyorum. Baya bence işe yarıyor. Ve bunları evet. Aşar. Görevimiz sahada yazıyor. 100 tane şeyi toplayacakmışız. Bu arada ben hemen bir otomatik tıklamayı açıp geleyim. Gerçekten tıklamak hiç sevmediğim bir şey. Evet. Şimdi hep tıklayarak hızlı bir şekilde katabiliriz. Arkadaşlar ben ee, bir oyuna yani bir oyun videosu çektim de. Oyun ilk videosunda zaten oyunu tamamen anlatamıyorum. Yani bu her videoda böyle oluyor. Yani oyunu size tamamen anlatamıyorum arkadaşlar. E, i̇kinci üçüncü bölümünde ancak yani e, anlatabiliyorum. Oyunun tamamını, yoksa anlatamıyorum hepsini. Yani ilk bölüm, yani böyle çok az oynuyoruz zaten, bir bakmışım 10 dakikalık bir süre olmuş yani. Videoyu çok da uzun yapmıyorum izlemediğiniz için. Hani kısa tutmaya çalışıyorum. İzleyenler tabii ki var ama izlemeyenler de var. Ee, neyse oraya çok fazla girmeyeceğim. Onun için videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, ben bunun kesinlikle ikinci, üçüncü, e, dördüncü bölümünü çekeceğim. Baya hoşuma gitti bu oyun. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar, ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak e, videoma like atarak destek olabilirsiniz, destekleyebilirsiniz beni, başka videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.